Müzik dinlerken sizi havaya sokması için Bluetooth hoparlör içerisinde bulunan ledler sayesinde ortama farklı ışıklar yayabiliyor. Üzerinde bulunan mikrofon sayesinde telefon görüşmelerinizi yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda hafıza kart desteğine de sahip. Şu an ülkemizde çok az bir noktada satışı bulunmakta. Konuyu genel olarak toparlamak gerekirse farklı bir Bluetooth hoparlör istiyorsanız bu hoparlör tam size göre. Ama hala içinizde bir tereddüt varsa ve kullanıcı yorumlarını da merak ediyorsanız açıklama